Gençler selamlar ben Sevmeli Hoca Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin yayınları modern problemler çalışma kitabının çözümlerini yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Orantı problemlerindeydik üniversiteliğin kısmında 3. sesi çözeceğiz arkadaşlarım Dilerseniz ilk sorumuzla zaten ekranda vakit kaybetmeden başlayalım Şimdi daha net ve okunaklı görebileceğiniz gibi ayarlayalım Aynen Şimdi diyor ki bakın bir lojistik firması aldığı bir iş için bir tırını aşağıdaki tabloda verilen büyüklüklerde ve sayılarda kolilerle boşluk kalmayacak şekilde doldurmuş. Bakın şu durumda arkadaşlarım tır dolmuş. Tamam mı? Ee, küçük boy kolilerin örnek veriyorum. 60 cm küpmüş ve 80 tane varmış gibi gibi. Lojistik firması taşıma ücreti olarak her koli için büyüklüğü ile orantılı bir fiyat almakta. Büyüklükleri ile Orantılı olacakmış arkadaşlarım. Bakın burası önemli. Büyüklüğü ile orantılı fiyat alıyor. Bu iş için lojistik firması müşterisinden ne kadar talep etmiş? 35.000 lira tahsil ediyor arkadaşlarım. Şimdi diyor ki aynı büyüklükte bir tır sadece orta boy koli ile boşluk kalmayacak şekilde doldurulabildiğine göre. Sadece orta boy kolilerle boşluk kalmayacak şekilde doldurulabiliyormuş. Lojistik firması sadece orta boy kolilerden oluşan nakliye işlemi için... Kaç lira fiyat çıkarır diye sorulmuş. Tabii önce biz ilk durum için yapalım ki kamyonun e, kasasının kaç santimetre küp olduğunu bir anlayalım arkadaşlarım. E, ne yapmamız gerekiyor? Şöyle diyeceğiz. Bakın 80 tane, 80 tane tabii şöyle yapmamız gerekiyor. 80 tane arkadaşlarım 60 santimetre küp büyüklüğünde artı 40 tane 80 santimetre küp büyüklüğünde şu şekilde artı ve 60 tane 100 santimetre küp büyüklüğünde kolimiz var. Bunlarla tırın kasası tamamen doluyordu. Bakın arkadaşlar, şurası 4.800 yapar, şurası 3.200 yapar, burası da 6.000 yapacaktır. Böylelikle toplarsak şu ikisinin toplamı bize zaten 8.000'i veriyor. 6.000 daha 14.000 14.000 santimetre küpmüş bu tırın kasası arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Ve bu iş içinde 35.000 lira fiyat talep etmiş. Fakat fiyatlandırması nasıldı? Büyüklüğü ile orantılı bir fiyat alıyor arkadaşlarım. Her koli için. Tamam mı? O halde biz şöyle diyeceğiz. Büyüklüklerine baktığınız takdirde 60, 80, 100 zaten. Hepsi 20'ye tam bölünüyor. 20'ye böldünüz 3K dediniz. 20'ye böldünüz 4K dediniz. 20'ye böldünüz 5K dediniz. Yani 3K, 4K, 5K toplamı ne yapıyor arkadaşlarım? 12K yapıyor. Yalnız şöyle bir durum var ki bizim ee, 3K artı 4K artı 5K demeyeceğiz çünkü bu 3K'lardan 80 tane var 4K'lardan 40 tane var 5K'lardan 60 tane var O halde arkadaşlar biz diyeceğiz ki 3K çarpı 80'den 240K artı 40K çarpı 4K'dan 160K'mız da burada var 60 çarpı 5K'dan da 300K'mız var arkadaşlarım ee, biz bunları toplarsak eğer 400 artı 300'den 700K yapar ve bu 700K bize çıkarılan fiyat neymiş? 35.000 TL. Hemen yazdım. 35.000 TL fiyat çıkarılmış. Yani ben burada k'yi bulabilirim. İki tane sıfır gitti. 357'ye böldüm. K kaç geldi arkadaşlar? 50. Şimdi K'nın 50 olduğunu bulduk. Bu güzel bir şey. Hemen diyeceğiz ki acaba şu orta boy kolilerle alakalı sormuştu ya. Acaba orta boy kolilerden kaç tane sığar bizim bu tırın kasasına? Bunu bulmamız gerekiyor tamam mı? Şimdi benim tırın kasası 14.000 santimetre küptü Ve orta boy kolilerin e, Sevgili arkadaşlarım hacmi 80 santimetre küptü Ben bunu 80'e böleceğim Şimdi bu kadar sığdı ya bu kadar sığdı Her biri için ne kadar fiyat talep edecek e, Şöyle ki K'lar 50 idi ve her biri için 4K fiyat talep ediyordu 4 kere 50 diyeceğiz o da 200 yapacak Her biri için 200 lira talep ediyor bunu e, işleme işlem dahilinde e, bulacağımız sonuç bizim sorumuzun cevabı olacak. Pekala şu sıfırla şu sıfırı bir götürelim önce. Şunu 4'e bölelim 2 gelsin 4'e bölelim 5 gelsin. 2'ye böldüm 2'ye böldüm burası da 70 e, değil 7000 olsun arkadaşlar. 7000 de 5'i çarparsanız yine halihazırda eski fiyatımız olan 35000 TL'yi buluruz. Yani tamamen orta boy kulilerle doldurduğu zaman da biz yine... Eski fiyattan sevgili arkadaşlarım bu taşıma işlemini gerçekleştirebiliyormuşuz bu lojistik firması ile. Geçtim ikinci soruma. Metin Kırtasiye elinde kalan bütün kalemleri aşağıda verilen 4 farklı çeşitteki kalem paketlerinden oluşturarak satışa sunuyor. Satışa sunduğu paketlerdeki siyah, kırmızı ve mavi kalemlerin sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılıdır Şimdi öncelikle... Hangi renkler vardı siyah vardı arkadaşlar kırmızı vardı bir de mavi vardı şimdi bu siyah kırmızı ve mavi için gençler 2 3 ve 4 ile orantılıysa demek ki ben diyeceğim ki bundan 2k tane varmış bundan 3k tane varmış bundan da 4k tane varmış diyeceğim toplamda olan bu tamam mı? Ha bu arada çok özür dilerim ters orantılı demiş hemen düzeltiyoruz hemen düzeltiyoruz ters orantılı diyorsa 2 3 4'ün ortak katını alıyorsunuz 12 12'yi 2'ye bölüyorsunuz 6k 12'yi 3'e bölüyorsunuz 4k diyorsunuz 12'yi 4'e bölüyorsunuz ve buna da 3k diyorsunuz anlaştık pekala şimdi devam edelim sorumuza sadece siyah sadece kırmızı ve sadece mavi kalemlerin bulunduğu paketlerin sayısı sırasıyla 5 3 ve 2 ile orantılıymış bakın direkt orantılı demiş yani şu paketlerden arkadaşlarım 5 A tane varmış diyelim. Şu paketlerden 3 A tane varmış. Bu paketlerden de 2 A tane varmış. Tamam. Metin Kırtasiye'nin hazırladığı bu paketler içerisinde kırmızı kalem bulunmayan 42 paket olduğuna göre. içerisinde mavi kalem bulunan kaç tane paket vardır? Şimdi kırmızı kalemler bir şunda bulunuyor bir de bunda bulunuyor. Hangilerinde kırmızı kalem yok? Bir bunda yok. Bir de bunda yok. Tamam mı? Peki bu paketlerin sayısı yani 5 A ve 2 A. Toplamda 7A değil mi arkadaşlar? Ve bu 7A 42'ye eşit olmayacak mı? Olacak. O zaman A kaçtır? Tabii ki 6'dır. Şimdi A'yı 6 bulduk. A'yı 6 bulduktan sonra bunu şu şekilde düşünebiliriz. Demek ki şu paketlerden 5A tane vardır demiştim ya. Aslında 5A değilmiş o. 5 kere 6'dan 30 taneymiş. Mesela burası 3A değilmiş 18'miş arkadaşlar. Hemen onları düzeltelim. Tamam. E aslında düzeltme değil de onları silip yerine bunları yazıyoruz. 12 tane. Peki eyvallah. İçerisinde mavi kalem bulunan kaç tane paket vardır diye soruluyor. Şimdi, mavi kalem bulunan paket sayısı şunla şunun toplamı soruluyor. Tamam. Şimdi ben öncelikle şundan kaç tane var onu da bulmam gerekiyor tabii ki. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Siyah kalemlerden mesela şundan da kaç tane olsun onu da yazalım. İki tane de böyle karma renk paketimiz olsun tamam mı? Siyah Kalemlerden kaç tane var 30 artı x tane vardır Yalnız şöyle kalemlerden o kadar yoktur 30 tane paket varsa 30 kere 3'ten 90 yapar Bakın 90 artı x çarpı bir tane de burada Siyah kalemimiz var 90 artı x Peki kırmızı kalemlerimizden kaç tane var Bakın 18 kere 3 54 Artı bir tane de burada yine x diyeceğiz Kırmızı kalem sayısı Pardon siyah kalem sayısı Ve kırmızı kalem sayısı dedik RAM'ları birbirine oranlarsam eğer 6K bölü 4K'dan 3 bölü 2 elde ederim. Ve gerisi içler dışlar çarpımı. ikisi buluruz çünkü burada. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 180 artı 2X eşittir. 3 kere 54 162 yapar artı 3X dedim. 2X'i bu tarafa gönderdim. 162'yi diğer tarafa gönderdim. X 18 geldi arkadaşlar. Şimdi bize sorulan şey şuydu. İçerisinde mavi kalem bulunan kaç tane paket vardır diye soruluyor Bakın 12 tane burada vardı İkisi de 18 bulmuştuk 12-18 daha kaç yapar? 30 yapar Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olmuş olur Ve gençler devam ediyorum Sağ üstteki soruyla Üçüncü soru Az önce ekranım farklıydı kusura bakmayın arkadaşlar Metin yayınları modern problemler Sahneme geçiş yaptım en azından Fark etmemişim ya da elim çarpmış bilmiyorum Gökhan elinde bulunan farklı A, B ve C büyüteçleri ile 40 birim uzunluğundaki ip ipi aşağıda gösterilen şekillerde ölçmüş. Ee, mesela iki farklı büyüteçle bakıyor turuncu ve mavi ile 40'ı 60 olarak görüyor. Ee, turuncuyla yeşille bakıyor 40'ı 75 olarak görüyor ve turuncuyla baktığı zaman da 40'ı 50 olarak görüyor arkadaşlar. Tamam mı? Örneğin Gökhan alta alta B büyüteci üstte A için koyduğunda 40 birim uzunluğundaki ipi 60 birim olarak ölçmüştür denilmiş bize. Şimdi buna göre bu şekilde konulduğu zaman 40 birimlik ipi kaç birim olarak ölçmüştür diye sorulmuş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlarım şuraya bakalım 40'ı bakın turuncu ne yapmış arkadaşlar 40'ı 50 yapması için 5 bölü 4 katına çıkarmış. 5 bölü 4 katına çıkarmış tamam mı? Şimdi yeşile bakacağız. Yeşile bakacağız. 40'ı turuncu 5 bölü 4 katına çıkarıyordu zaten. Ve e, sevgili arkadaşlarım şöyle diyelim. 40'ı bakın zaten 5 bölü 4 katına çıkarıyordu. Yeşilde K katına çıkarsın eşittir 75 olsun. Şimdi bunu çözelim. Bakın şu kısım zaten 50 idi. 50'yi 50 karşıya atarsanız. Şu şekilde. 75 bölü 50 kaç yapar? 3 bölü 2 yapar. Demek ki yeşil 3 bölü 2 katına çıkarıyormuş. Tamam. Şimdi turuncu yine 5 bölü 4 katına çıkarıyordu. E ben 40 5 bölü 4'ü çarpınca arkadaşlar. Zaten 50 geldiğini biliyorum. Yani şurada görüntü 50 görünecek. 50'yi de neyle çarparsak 60 yapar. O da 6 bölü 5 katına çıkardığını görüyorsunuz. Mavi büyüteçte 6 bölü 5 katına çıkarıyormuş arkadaşlar. Tamam Şimdi gelin alttakine bakalım. 41'im uzunluğunda bir ip vardı. Yeşil 3 bölü 2 katına çıkarıyor. Bakın sıralamanın hiçbir önemi yok. Mavi 6 bölü 5 katına çıkarıyordu. Diğeri de 5 bölü 4 katına çıkarıyordu. Bakalım ne gelecek cevap. 5'ler gider arkadaşlar. Tamam. 2 kere 4 8 yapar. O 8 dedi buradaki 40'ı sadeleştirdim 5. 5 kere 6 30. 30 kere 3 de 90 yapar. Demek ki cevabımız D seçeneğinde verilmiş deriz. Ve sevgili arkadaşlarım bir diğer sayfandayım. Üniversite sınavına hazırlanan Soner Matematik soru bankasındaki Orantı problemlerinden Bazılarını çözebilmiş Bazılarını uğraştığı halde çözememiş ve Bir kısmını da hiç bakmamış arkadaşlar Tamam süresi yetmemiş diyelim Soner'in çözebildiği çözemediği Ve bakmadığı soruların sayısı Sırasıyla sayıları sırasıyla 5 3 ve 4 ile orantılıymış Şimdi şöyle diyelim Soner'in çözebildiği Tamam mı çözebildiği yanlış yaptığı ve boş bıraktığı diyelim şu şekilde de çizelim bunları 5 3 ve 4'le orantılıymış çözebildiği çözemediği ve bakmadığı şimdi o bu zaman burası 5k burası 3k burası 4k daha çok boş bırakmış yanlıştan daha fazla orantı konusunda tekrar çalışıp soru bankasındaki sorulara tekrar bakan soner önceden çözemediği soruların 20 tanesini daha çözebilmiş şimdi o zaman bu ne demek ben şunu şöyle biraz çekeyim arkadaşlar Şimdi bu ne demek oluyor? Önceden çözemediği sorulardan bakın nerede? Heh. Önceden çözemediği soruların 20 tanesini daha çözebiliyor. Ve hiç bakmadığı soruların 40 tanesiyle uğraştığında bu soruların 10 tanesini çözemiyor. Bakın şimdi şöyle diyeceğiz. 20 tane çözmüştü. 40 tane bakınca 10 tanesini çözememiş. Geri kalanını çözmüş. Yani 30 tanesini çözmüş. 20 daha çözmüştü. 5k artı 50 diyeceğiz buraya tamam mı? Şimdi yanlış yaptığı soruları bir kere 20 azalttı. 20 tanesini çözebilmiş. Önceden çözemediği sorulardan. Ama 40 tane daha önce hiç bakmadığı sorulardan 40 tanesine bakmış arkadaşlar ve 10 tanesini çözememiş. Yani burası 20 azalıp 10 arttı. O halde 3k 10 diyeceğiz. Hiç bakmadığı sorulardan da sevgili arkadaşlarım 40 tanesiyle uğraşmıştı. Dolayısıyla 4k 40 diyeceğiz direkt. Pekala. Son durumda Söner'in çözebildiği çözemediği ve hiç bakmadığı soru sayıları sırasıyla 15 ve a ile orantılı oluyormuş. 10, 5 ve a ile orantılıysa bak soru bitti. 15'in 2 katı değil mi? Evet o zaman bu da bunun 2 katıdır. Hemen yapalım. 5k artı 50 eşittir 2 çarpı 3k eksi 10 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan 5k artı 50 eşittir 6k eksi 20 diyeceğim. K eşittir ne gelecek? 70 gelecek son durumda sönerin çözebildiği tam orayı okuduk buna göre a kaçtır e güzel şimdi a'yı bulacağız ben e, neyi bulmuştum k'yı 70 olarak bulmuştum k 70 ise şurada arkadaşlarım gelin k gördüğümüz yere 70'i yazalım 4 kere 70 280 40 çıkardım arkadaşlar 280'den 40 çıkardım 240 geldi daha sonrasında şuraya bakıyorum 3 k x 10 3 kere 70 210 10 çıkardım 200 şimdi ben 200'ü 5'e orantılı dediysem, buna da a ile orantılı dediysem, hemen şunu yaparız. Bu bunun kaç katı arkadaşlar? Kaç katı? E, 40 katı. 40 katı 240 olan sayı nedir? Tabii ki 6'dır. Dolayısıyla a da 6'dır diyebilirim. Ve geçtim 5'e. Toplam 52 çalışanın bulunduğu bir sigorta firmasındaki çalışma ofislerinin sayısı ve çalışan sayıları aşağıdaki grafikte verilmiş. Ofis sayısı ve çalışan sayıları, dikeyde ofis sayıları verilmiş, yatayda çalışan sayıları Örneğin grafikte firmada L ofisinden, L ofisinden 8 tane varmış Ve her L ofisinde 4 çalışanın olduğu bilgisi veriliyor Yani toplamda 32 kişi Top, L ofislerinde çalışanların sayısı 32 kişi gibi Bu firma 6 aylık dönemde toplam 2520 tane poliçe yapmış ve poliçelerin ofisleri dağılımı ofis sayılarıyla ters orantılıymış. Şimdi ofis sayılarıyla ters orantılı demiş ya ofis sayılarımız 2, 4 ve 8. Bakın unutmayın ters orantılı olduğunu. 2, 4 ve 8'in ortak katını alıyorsunuz hemen 8. 8'i 2'ye bölüyorsunuz buna 4k tane poliçe dağıtılmıştır. 8'i 4'e böldünüz 2k tane poliçe. 8'i 8'e böldünüz k tane poliçe dağıtılmıştır deriz. Ve toplamda 2520 tane poliçe yapılmış arkadaşlarım. Her bir ofise düşen poliçe sayısı çalışanlar tarafından eşit sayıda yapıldığına göre M ofisindeki bir çalışan 6 aylık süreçte toplam kaç poliçe yapmıştır diye soruluyor. Toplamda da 52 tane çalışanımız var. Peki, peki, peki. Şimdi gençler 2520 tane poliçemiz vardı bunu sakın unutmayın 2520. Ee, toplam heh, poliçelerin ofisleri dağılımı Ofis sayılarıyla ters ve Çok güzel ofis sayısı 8'di Şimdi ben şöyle diyelim 2520'yi eşittir diyelim Direkt bölmeyelim Eşittir 2520 eşittir K 2K daha 3K 4K daha 7K K'yi bulalım şimdi K eşittir 25'in içinde 7 3 defa kalan 4 42'nin içinde 6 defa Sıfırın işte sıfır zaten. 360. Pekala. K'yı bulduktan sonra demek ki. L ofislerine toplam 360 tane dağıtılmış. Ama bana neyi sormuş? M ofisini sormuş. M ofis için 4K'ydı. 4 kere 360. 4 tane 360 kadar poliçe verilmiş buraya. Ve ne demiş? Bir çalışan 6 aylık süreci toplamda kaç tane poliçe yapmıştır diye soruluyordu değil mi? Şimdi. M ofisine düşen poliçe sayısı bu. 2 tane M ofisi vardı ve her... Ofiste de 6 çalışan varsa toplam 12 çalışan vardır. E bir tane çalışanı soruyor bana. Demek ki ben bunu 12'ye böleceğim arkadaşlar. Peki bölelim. 360'ı 12'ye böldünüz. 30 geldi. Tabi yukarısı 30. Burası değil. 4 kere 30'da ne yapar? 120 yapar. Demek ki cevabımız ne olacakmış? Adana seçeneği olacakmış. Ve devam ediyoruz. 6. sorumuzla sağ üst tarafta gençler. Bize diyor ki aynı boydaki 3 farklı mum bir süre yanınca aşağıdaki gibi olmuştur. Bu yanlış sonucunda ABC mumlarının boyları sırasıyla 4-6-8 ile orantılıdır. ABC mumlarının eriyen kısımların uzunlukları da 23-19 ve X ile orantılıdır. X kaçtır diye soruluyor. Öncelikle sevgili gençler bu mumların hepsi başlangıçta şu boyda olsunlar diye kabul edelim. Bunun sevgili arkadaşlarım şu kısmı yanmış, bunun bu kısmı yanmış, bunun da bu kadarcık kısmı yanmış Şimdi bu yanlış sonucunda ABC mumlarının boyları 4, 6 ve 8 ile orantılıysa şöyle diyelim. Bu 4k'ymiş. Bu 6k'ymiş. Bu da 8k'ymiş diyebilirim ben. Tamam? ABC mumlarının eriyen kısımların uzunluklarıyla da uzunlukları da sırasıyla 23, 19 ve de Bak. 23m diyelim. 19m diyelim. Buna da x çarpı m diyelim. Tamam mı? Peki artık soru bitti hayırlı olsun bunların hepsi aynı boydaydı çünkü o halde ben derim ki 4K'ya 23M ekleyince bu 6K artı 19M'ye eşit olmak zorunda bakın şununla şunun toplamı bununla bunun toplamına eşit olmak zorunda çünkü bunlar başlangıçta aynı boydaydı. O halde buradan 2K gelir bu tarafa bunu gönderirsem de 4M'ye eşit olduğunu görürsünüz böylelikle arkadaşlarım K eşittir 2M diyebiliriz k 2m ise sevgili arkadaşlar. Bakın şurası k gördüğüm yere 2m yazarsam 8m gelir. 8m 23m daha bir mumun boyu sevgili arkadaşlarım 31m'ymiş. Şurası kaç? k 2m'ydi. 16m. 16m'ye kaç tane m eklersem 31m yapar? Tabii ki 15 tane m eklersek demek ki x kaç olacakmış? 15 olacakmış sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız B ve devam ediyorum yedinci sorumla. İleri ve temel düzey olmak üzere iki farklı düzeyde 40 öğrencisi bulunan bir bilgisayar kursu için aşağıdaki bilgiler verilmiş. Başlangıçta ileri düzeyde bulunan öğrencilerin yaş ortalaması 32, temel düzeyde bulunan öğrencilerin yaş ortalaması 40'tır. Şimdi ileri düzey ve temel düzey var ve başlangıç var. Başlangıç. Şimdi ileri düzeyde bulunanların yaş ortalaması başlangıçta 32'ymiş. Temel düzeyde bulunanların yaş ortalaması da 40'mış arkadaşlar. Yapılan bir sınav sonucu ileri düzeyden 4 tane öğrenci temel düzeye. Temel düzeyden 2 tane öğrenci ileri düzeye geçmiş. Bakın buradan buraya 2 tane öğrenci geçmiş. Buradan buraya 4 tane öğrenci geçmiş. Tamam. Son durumda ileri düzeydeki öğrencilerin yaş ortalaması 31 olmuş. Bakın burası 31'e düşmüş. Temel düzeydekiler de 41'e çıkmış. Başlangıçta ileri düzeyde kaç öğrenci vardı? Şimdi toplamda kaç öğrencimiz var? 40 tane. Tamam Bunlardan A tanesi ileri düzeyde olsun başlangıçta. 40 eksi A tanesi de temel düzeyde olsun yine başlangıçta. O halde arkadaşlarım yaşlarının toplamını bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Şöyle 32'yi de ortalama A kişi vardı. Yaşlarının toplamı 32 A yapar artı 40 yaşlar yaşları ortalaması 40'tı ve 40 eksi A kişi vardı. Demek ki 40 çarpı 40 eksi A diyeceğim. Bu bunların yaşları toplamı oldu. Bu grubun yaşları toplamı eşittir diyorum eşittir. Şimdi buradan buraya 2 kişi geldi 4 kişi gitti ya buranın kişi sayısı 2 azaldı. Bakın a eksi 2 kişi var artık. Buranın da kişi sayısı haliyle 2 artmış olacak. 42 eksi a olacak tamam mı? Peki. Şimdi şuraya bakıyoruz. Bunların yaş toplamını bulalım. 31 kere a eksi 2. 31 kere a eksi 2 dedik. Artı 41 kere 42 eksi a. İşte bu. Şimdi buradan... Biz neleri bulacağız arkadaşlarım A'yı bulacağız A'yı bulduktan sonra zaten başlangıçta ileri düzeyde ne kadar öğrenci vardı diye soruluyor A'yı sormuş bize direkt A'yı bulacağız Pekala 32A Artı 1600 Eksi 40A Eşittir 31A Eksi 62 dedim Artı 41 kere 42 lazım bana Kafamdan çarpamayacağım Dolayısıyla şöyle çarpalım 42 4 kere 42 168 yapar 168'de yazdım 2 2 7 ve 1 1722 arkadaşlar eksi 41 kere eksi a da eksi 41 a yapar şimdi şu kısmı sildim şöyle silelim kalabalık göstermesin pekala denklemi çözelim farklı bir kalem alalım burada kaç var 32 a var eksi 40 a var eksi 8 a yaptı bu tarafta eksi 8 a var bu tarafa bakıyorum. Eksi 8a'yı unutmamak için şöyle yazalım. 31a ve eksi 41a'dan eksi 10a var. Dolayısıyla eksi 10a'yı bu tarafa atalım. Eksi 8a'nın yanına atalım. 2a kalsın sol tarafta. Şu şekilde. Eşittir diyorum. Buradaki 1600'de karşıya atacağım. 1722'den 62'yi çıkaralım önce. Tamam mı? Bu da bize 1640'ı ver. 1660'ı versin. 1600'de bu tarafa atarsam 62'dir. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 30'muş. Bizden ne istemişti? A'yı. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki sayfamdayım. 8. soruda. Erhan. Çok kaliteli ve çok şık bir soru. Dikkatli dinlemenizde fayda var. Erhan. 3 bölümden oluşan daire şeklindeki tasarladığı madeni para kutusuna 1 liralık 50 kuruşluk ve 25 kuruşluk madeni paraları ayrı ayrı üst üste dizdiğinde bu paraların sayıları sırasıyla 2, 3 ve 5 ile orantılı olmakta. Şimdi şurada 2k tane para varmış o zaman. Burada 3k tane 50 kuruşluklarda burada da 5k tane para varmış. Aynı anda her bölümden eşit sayıda madeni para alınıp ok yönünde gösterilen bölüm üstüne eklenmiştir. Yani mesela buradan A tane para alınıyor bu tarafa. Buradan A tane alınıyor. Buraya buradan A tane alınıyor. Buraya konuluyor gibi. Pekala. Bu eklemeden sonra her bir bölümde oluşan paraların ederi kendine para eklenen bölümdeki paraların başlangıçtaki ederiyle aynı olmuştur. Anlayabilen arkadaşlarım en son Arap şükrü anlamıştı. O da zaten şu an. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> bakın para alınıyor. Tamam mı bu eklemeden sonra her bir bölümde oluşan paraların ederi kendine para eklenen bölümdeki paraların başlangıçtaki ederiyle aynı oluyor. Yani şöyle diyelim şöyle diyelim 1 liralık olan bölmeden ben para alıp şuraya attım ya daha sonrasında sevgili arkadaşlarım buradan da buraya attım buradaki paranın değeri başlangıçta buna para eklenen bölme hangisi 1 liralık burada olan para ederi kadardır diyor. Tamam umarım anlaşılmıştır Pekala Toplam 36 tane madeni para yer değiştirdiğine göre Kutuda kaç tane madeni para vardır Diye soruyor Şu 36 tanesinin yer değiştirmesi önemliydi Çünkü eşit miktarda atılıyordu Hemen 36'yı 3'e bölüyorsunuz 12 demek ki her bölmeden 12'şer tane para alıp bir sonraki Ok yönünde gösterilen bölmeye atılıyor Buradan ben şimdi 12 lirayı aldım Doğal olarak burada 12 lira azaldı Ama burada 12 lira arttı Pardon özür dilerim çok, çok çok çok özür dilerim ee, Ama doğru ya doğru tamam Sıkıntı yok özür dilemiyorum sizden Sıkıntı yok 12 lira arttı Şimdi buradan 12 tane 50 kuruş alırsam Burası 6 lira azalır Burası 6 lira artar Buradan 12 tane 25 kuruş alırsam Burası 3 lira azalır Burası 3 lira artar Şimdi doğal olarak son durumda Şu kısım 1 liralıklar Eksi 12 artı 3'den 9 azalır Artı 12 eksi 6'dan burası 6 artar Burası da artı 6 eksi 3'ten artı 3 artar arkadaşlarım. Pekala. Başlangıçta ne kadar paralar vardı onları da düşünelim. Başlangıçta şu kısımda 2k tane para vardı. 1 liralık. Demek ki ederi 2k'ydı. Ne kadar azaldı? 2k 9 kadar. 2k 9 oldu. Buradaki toplam para. Peki bundan önce buna para atan kısım burası mıydı? Evet. O halde arkadaşlar burada başlangıçta ne kadar ne kadar adettiği miktarda para vardı? 5k çarpı 25 kuruş ne demek 1 bölü 4 lira mı çeyrek lira demek değil mi başlangıçta paraların ederi buydu sonra burası artı 6 eksi 3'ten 3 arttı değil mi 3 arttı ee, daha doğrusu buna şu artı 3'e ihtiyacımız yok neden çünkü şuradaki paranın ederi bunun başlangıçtaki ederine eşitti o halde soruyu çözelim artık 2k eksi 9 eşittir 5k bölü 4 çok güzel eksi 9'u bu tarafa bunu bu tarafa sallayalım 2k 8k bölü 4 der aslında 3k bölü 4 gelir bakın bunu bu tarafa atarsam 3k bölü 4 kaldı eksi 9 da bu tarafa attım 9 oldu şimdi k ne gelir buradan 3 gitti 3 gitti 3 k iştir 12 gelir tamam kutuda kaç tane madeni para vardır diye soruluyordu kaç tane e 2k 3k 5k değil miydi e bunların toplamı 10k yapar e k'yı ben 12 bulmuşum 10 kere 12 120'dir doğru cevap da edir nedir deriz gençler ve devam devam devam burada başka soru yoktu. Sağ üst taraftayız. Sorumuzu da çözelim bakalım. Ne diyor bize? Bir küçük baş hayvan çiftliğinde 72 tane koç var. Koç var. Koyun var. Bir miktarda ne varmış arkadaşlarım? Kuzu mu varmış? Güzel. 72 tane koç varmış. 76 tane koyun varmış. Bir miktar kuzu diyor. O bir miktara x diyelim. Çiftdeki koçların ve koyunların bir kısmının satılıp yerine kuzu alınmasına karar verilmiş Ve her 3 koç ile birlikte 2 koyun satılırken yerine 5 tane kuzu alınmış arkadaşlar Yani e, burada 3 tane koç gittiği zaman 2 tane koyun gittiği zaman 5 tane kuzu artıyormuş Tamam mantalite bu Şunları işaretleyelim yapacağımız işlemlerle karışmasın Şöyle şöyle şöyle pekala Şimdi gençler Diyor ki satın alım işlemi bittikten sonra çiftlikteki koç, koyun ve kuzu sayılarının sayısının sırasıyla 4, 5 ve 7 ile orantılı olduğu görülüyor. Buna göre başlangıçta çiftlikte bulunan kuzu sayısı nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle. Şöyle. E, X taneydi ya, Varsayalım ki bu satma işleminden A tane yapılsın. A tane satım işlemi. Satım ve alım işlemi yapılsın. Şimdi böylelikle. Her seferinde 3 tane koç satılıyor ya A tane satım varsa toplamda 3 A kadar azalmıştır koç sayısı 72 3 A Koyun sayısı 76 2 A olacaktır Kuzu sayısı da X artı 5 A olacaktır Çünkü her seferinde 5 tane alınıyor Ve bu sayılar 4 5 7 ile orantılıymış Şimdi O zaman şöyle diyelim Şu 4 ile orantılıysa bu da 5 ile orantılıysa Ben derim ki 72 3 A'yı Giderim 76 2 A'ya bölerim ve bu da 4 bölü 5'i verir bana. Şimdi işler dışların tam zamanı değil mi? Tadından yenmez. Yap bakalım. 5 kere 72. 5 kere Bölünen bir şey var mı? Yok. 5 kere 72. 360. 15A. 4 kere 76 da 280 artı 24'ten 304. 4A. Çok güzel. Daha sonrasında 4A değil 8A. Aman işlem hatası yapıyorduk az daha. Şurası 8A arkadaşlarım. Şimdi eksi, eksi 15 A'yı bu tarafa 304'ü bu tarafa atarsam 56 eşittir 7 A yapar. Ve A buradan kaç gelir arkadaşlar? 8 gelir. Şimdi A'yı bulduk. A neydi? A tane satın ve A tane alım işlemi var demiştik. Doğru mu? Daha sonrasında sevgili arkadaşlar bu çiftlikte tamam, tamam. 4-5-7 ile orantılıydı değil mi? 4-5-7 ile orantılıydı. A kaçtı arkadaşlar? A, A dediğimiz sayı 8 Şimdi burada o zaman x artı 40 tane kuzumuz mu var bizim? A di, 76'dan 2 kere 8'i Yani 16'yı çıkar 60 olur Şimdi 5'e karşılık 60 geliyorsa Bu da 7 ile orantılı değil miydi şu 7 ile orantılıydı 5'e 60 geliyorsa yani 12 katı geliyorsa 7'ye ne gelir Arkadaşlar 7'ye de 12 katı olan 84 gelir Yani şu x artı 40 84'miş o zaman x kaçtır arkadaşlar Tabi ki 44'ün ta kendisidir Cevap da D'dir Ve gençler devam 10. soru bir ürünün alış fiyatı ile satış fiyatı doğru orantılı. Şimdi bu ürün şık soru, güzel soru. Belki de hiçbir yerde görmediğiniz bir soru daha öncesinde. O yüzden dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi A liraya alınırsa P-A liraya kar. Şimdi ben 10 liraya aldığım bir üründen 5 lira kar ediyorsam o ürünü ben 15 liraya satmışımdır. Yani bununla bunu toplayınca satış fiyatını bulurum tamam mı? O halde arkadaşlar o halde bakınız. A liraya alınmış B eksi A liraya kar edilmiş. Dolayısıyla ben alım fiyatıyla karı toplarsam eğer satış fiyatını bulurum. Demek ki A liraya alınmış bununla bunu topladık B liraya satılmış. Al sat. Tamam karlı işlem. Devam. B liraya alınırsa B liraya alınırsa 2C eksi B lira kar ediliyor. Ve ben B ile bunu toplarsam ne olur 2C olur. C liraya alınırsa da 4A eksi C liraya. C'ye alındı o zaman 4A'ya da satılmış. Buna göre bu ürün B artı C liraya alınırsa kaç lira kar elde edilir? Şimdi başlangıçta bir cümle vardı. Bir ürünün alış fiyatı ile satış fiyatı doğru orantılıdır demişti. Yani arkadaşlar A'nın B'ye oranı A bölü B o sinek eşittir. B bölü 2C bu da eşittir C bölü 4A'ymiş. Tamam ve bunlar da hepsi bir orantı sabitine eşit. Şimdi ben burada orantı sabitine eşitse mesela bu da k'ya eşit ya b'yi k'nın yerine yanına, yanına atarak a eşittir k yazabilirim. b eşittir 2ck yazabilirim. c eşittir 4ak yazabilirim. Doğru mu? Şimdi bazılarını bazılarının yerlerini bir yazalım isterseniz. Örnek veriyorum. Şuradaki b gördüğümüz yere 2ck yazalım olmaz mı? A eşittir. B gördüğüm yere 2CK yazarsam 2CK kare gelir. 2CK kare gelir arkadaşlarım burası. Şimdi B eşittir. C gördüğüm yere de 4AK yazayım o zaman. Şuraya 4AK yazarsam 8AK kare gelecektir B. C'de de A gördüğüm yere BK yazarsam. tabii ki bu sefer de sevgili arkadaşlarım 4B kare gelecektir. Şimdi durumlar böyle biliyorsunuz. Durumlar buyken arkadaşlar durumlar buyken. Ben şunu yapacağım. Öncelikle, öncelikle birbirine benzeyen bir şey var mı? Yok tamam devam edelim. Bakın 2 c k kare oldu ya c neydi? 4 b k kareydi. Şimdi ben bunun yanına yerine 4 b kare yazarsam bu ne eşit olur biliyor musunuz? 8 b k üzeri 4 eşit olur. A gördüğüm yere <gülüyor> 2 c k kare yazarsam 16, 16 a k üzeri 4 gelir. B gördüğüm yere bunu yazarsam da 32A 32A silelim 32A K üzeri 4 gelecektir Şimdi soru bitti Aslında soruyu bitirdik nasıl Çünkü AR'ydi arkadaşlar BK'ydı Eşittir BK yazdım bak buraya B'nin pozitif olduğunu biliyoruz zaten B gitti B gitti K gitti K'lardan bir tanesi gitti O zaman 8 çarpı K küp eşittir Neye eşit oldu 1'e bu çünkü burada hiçbir şey kalmadı Demek ki K küp neymiş 1 bölü 8 o zaman K kaçtır 1 bölü 2'dir Şimdi gençler bizden ne istenmişti B artı C liraya satılırsa Pardon alınırsa kaç lira Kar elde edilirdi soru buydu Peki O zaman arkadaşlar biz K'yi bulduk ya K'yi bulmak demek aslına bakarsanız Şöyleydi Ben oraya, oraya yazmayayım K'yi sildim ve yerine gittim Dedim ki 1 bölü 2 Bakın o zaman A1 ise B2 oluyor A1 ise B2 oluyor demek 2a eşittir b'dir demek, tamam. B bölü 2c, 1 bölü 2 ise ikiler gider. B bölü c 1'e eşitse b de c'ye eşittir. Şimdi bu eşitliği de bulmuş olduk aynı anda, tamam. 2a eşittir b, o da eşittir c'yi de bulmuş olduk. Şimdi ben e, bu orantı sabitinin 1 bölü 2 olduğunu biliyorum ya. B artı c'yi alınırsa, b artı c'yi alınırsa 1 bölü 2 idi. 2B artı 2C'ye satılması lazım bu ürünün. Ve ne kadar karımız var? B artı C lira karımız olmak zorunda. Peki B neydi? Hocam 2A idi. Peki C neydi? Hocam o da 2A idi. O zaman 2A artı 2A'dan ne kadar karımız vardır? 4A karımız vardır. B artı C'yi aldık. B artı C lira karımız olacaktı. Çünkü 1'e 2 oranımız vardı. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlarım bu testimizin de sonuna geldik. Ve artık ee, bu kitapta ikinci bölüme yani sayı ve kesir problemlerine geçebiliriz. Sonraki videoda sayı ve kesir problemlerinde ikinci bölümde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.